Bulamam Dışımdayım seni yine de bulamam Duramam Çok yol yürüdüm yine arkama dönüp bakamam Bakamam Onuş Geblo gibi Yakıt üstüme üstü ha Çıkarayım sarı bikinini kafamın içindeki bu tilki benim de kankim Burada irtifa kaybederim Küçülür göz bebeklerin düşüşemi geçleyin Hadi odamıza <gülüyor> gidelim çok in one miss kafa ister misin bebeğim Biraz vites yükseltelim özdansın mı Gel getirin tırnaklarının etini sırtımda isterim Peki sen bunu ister misin bizden misin Ya da kimden sen bize söyler misin Bunu bize çok görmez misin dokuz da doğru yakon falan köyden misin Ha? Bana bunu söyler misin? Hayır. Gözü kapalı bir kadın elinde terazisi Hayır. Yanlış tartar adaleti Bu memleketin ahalisi Şah. Gördür görmez ver bana talihi Kendisi iyi ahlak sahibi haspam Hadi aradan lan Dur sen kendini kasma Tamam iyi hoş eğleniyoz Uzaya falan çıkıyoz her kuşa Gençler sevişiyor buna da lafım yok ben de yapıyom fakat küçük bir nokta kaçıyordu gözden Kayıp gidiyordu bu hayat elimizden Bunu gelemezsin görmezden O yüzden hemen kendi topunu çal ve Kendine gel kendine ver ses Etraftaki herkes sahte ve de kahve Herkes takmış yüzüne bir maske Gözlerde ise hep aynı ifade What? Bir tek yürek, kırma Cebinde yoktur para, sel superlama neyzer, sigara senir, vana der, kapasite vana der, yaşantısı vadır. Belki de tonajda kendi söz şarkımda beynimin ah sızıntısı.